Sevgili arkadaşlar, hikayelerle Arapça etkinliğimize başlıyoruz. Bugünkü bölümümüze videomuza Hedayel Eidi başlıklı kitabımızı okumaya devam ediyoruz. Dün Ömer bayram sabaha müezzinin Allahu Ekber Allahu Ekber Tekbirleriyle uyanmıştı, yatağının dibinde babasının getirdiği hediye ambalajlı kutuyu görmüştü. Acaba oyuncak bisikleti ya da arzu ettiğim oyuncağı mı getirdi diye oyuncak kutusunu açıyor. O kutunun içinde ikinci bir kutunun konulduğunu görüyor. Bakalım neler oluyor. Feteh'ı Amr'u Ömer açtı. Feteh'a Amr'u Ömer açtı. Feteh'a yeftahu iftah. Fataha. Fataha yeftahu iftah. Aç Fatihun açan meftuhun açılan açılmış. Evet, miftahun anahtar es arkadaşlar sandığı açtı yani kutuyu açtı bisyurun hızlı bir şekilde çabuk bir şekilde o bulmadı görmedi hızlıca açtı ama bisiklet görmedi peki ne buldu vecede Arkadaşlar vecede ciddi cid. Hani adam hamamda veceddu veceddu veceddu diye zıplıyor gidiyor ya. Buldum buldum diye. Vecede buldu. bedelen mine onun yerine yani bisikletin yerine bir şey buldu. Sandukan bir kutu. Ahar bir başka kutu buldu. Asgar daha küçük. Mine sanduqi es bir önceki kutudan, bir önceki sandıktan daha küçük bir kutu buldu. Kale Ömer, Ömer dedi ki, Yebdi de öyle görünüyor ki, Enne valideti, anneciğim, annem, Enne validetim hakkaki, annem, Nedir? Kad ahdarat getirdi, es seyyarete, Arabayı, Zaten acelatil arabayı Dört tekerli arabayı Acelat, aceletün Teker demek El acelet, Dört tekerlikli arabayı Elleti öyle dört tekerli Araba ki Kuntü idim Kadde Eytühe Gördüm onu şüphe yok ki gördüm Gördüğüm araba Ayn Deme Kuntü İken idiğim zaman Mea ummi annemle olduğum zaman Fisuhim Annesiyle çarşıya gitmiş Demek ki annesiyle birlikte Çarşıda iken Gördüğü dört tekerli Arabayı sevmiş Düşünüyor ki Annem onu getirdi Kadra Eytühem Kadra eytühe. Sayyaratun arkadaşlar araba suuğun çarşı 44 44. Sonra ne yapıyor? Fattaha Umaru's sanduqa, fataha. Fataha fataha Umaru's sanduqa. Umar <coughs> sandığı açtı. Ve lem yecid es Ve lem lem arkadaşlar fiil muzarin başına gelir manasını olumsuz maziye çevirir ve lem yecid yecid'i buluyor bulur lem yecid bulmadı es seyyarete arabayı bulmadı ve cede sandukan azgar daha küçük bir kutu buldu minas sanduki es sabit geçen bir önceki Sandıktan, kutudan daha küçük bir kutu. Evet, matruşka gibi bir şey oldu arkadaşlar. Bakın, ekberu ve asgar Ekber daha büyük, asgar daha küçük. Ve en küçük. Allahu Ekber, Allahu Ekber derken Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. El veledül ekber, en büyük çocuk. El kitab Ekber en büyük kitap. Evet. Ne düşünüyor çocuğum? Kale Umar'u Ömer dedi ki Ahmed Kardeşim Ahmet Yuhubbul mizaha Mizahı sever, şakayı sever Kardeşim Ahmet Ve li Bundan dolayı Yümkünü Mümkündür en yekune olması kad ahlara getirmiş olması li bana el tripara tawila uzun treni ellevi öyle uzun tren ki re, ey tüh gördüğüm uzun tren endemahalne girdiğimiz vakit el alami Oyuncak dükkanına girdiğimizde kardeşiyle, er, abisiyle diyelim, gördüğümüz uzun treni herhalde abim bana getirmiştir çünkü o mizahı sever, es, sürpriz yapmayı sever, şakayı sever. Hani kutu içinde kutu, kutu içinde kutu. Bakalım el kitabı, tren dedik 8 sayfa. Sevgili arkadaşlar, bakalım bir sonraki videomuzda abisi yine sürpriz mi yapmış, yoksa kutunun içinden bir oyuncak mı çıkacak? Bu sürprizi hep beraber, merakla bir sonraki videomuzu inşallah yarın aynı saatte sitemize, kanalımıza atmış olacağız. Hepiniz esen kalınız. Kanalımıza abone olmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi Unutmayın sevgili arkadaşlarım, dostlarım.